Astrokozmo'dan herkese merhaba. Yükselen burçlar konulu videomuzun ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde yükselen burç nedir, derecesi neden önemlidir ve yükselen burcunuza göre bilinçaltı korkularınız nelerdir gibi konuları öğrenmiştik. Bu bölümde ise yükselen burcunuzun ne anlama geldiğini tek tek burçlar bazında inceleyeceğiz. Birinci bölümü daha önce izlemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler bu videonun açıklama kısmına giderek eklediğimiz link'e ulaşabilirler. Şimdi gelin videomuza giriş yapalım, yükselen burç ve özelliklerine bakalım. Koç yükselirken doğan insanların çok yönlü özellikleri vardır. Dinamik bir enerji ve atılganlığın arkasında gerçek bir meydan okuma ve fethetme ihtiyaçları vardır. Bir topluluğa girdiklerinde hemen fark edilen kişilerdir. Atılgan oldukları için hemen öne geçmek, dikkat çekmek ve her zaman lider olmak isterler. Diğer taraftan aşırı sabırsız ve hırslı kişilerdir. Bir şeyi hemen olsun diye beklerler, olmadığında da çabuk sıkılırlar. Sevilme ihtiyaçları çok fazla olduğu için en çok ben sevilmeliyim diye düşünürler. Yükselen koçlar güçlü kişilerdir ve başkalarının girmekte çekindiği işlere kolayca girebilirler. Ve bu kişiler bazı durumlarda kıskanç ve kurnaz davranırlar. Yükselen koçların öncelikli olarak kendilerini keşfetmeleri, ne istediklerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Ve bunu bildikten sonra isteklerinin peşinden gitmelidirler. Tabii ki karşıt burçları teraziler gibi zerafetinden ödün vermeden denge kurmayı başarmalıdırlar. Boğa burcu yükselirken doğan kişiler alışık olduğu kalıcı şeyleri severler. Ve her şeye olgunlaşması için zaman tanırlar. Yükselen boğaların duygusal ve maddi güvenceye ihtiyaçları vardır genelde huzurlu ve geçimli kişilerdir. Fakat dayanma noktalarını aşan durumlarda rahatsız olurlar ve o zaman öfkeleri kendilerini bile korkutacak şiddette olur. Bunun dışında çok çalışkan, dayanıklı kişilerdir. Tensel ve fiziksel temas aynı zamanda bu kişiler için çok önemlidir. Yaşlanmayı kabul etmezler, genç kalmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Yükselen boğaların kolayca kaçmak yerine doğuştan sahip oldukları özelliklerini geliştirerek maddesel dünyada kendilerine yeterli ve güvenli bir varoluş için çalışmaları gerekmektedir. Ve sebepsiz bir inatçılığa sahip olmak yerine Karşıt burçlara akrepler gibi içlerine dönerek derinleşmeli ve gerekli dönüşümü yapabilecek cesareti göstermeleri gerekmektedir. Yükselen ikizler için isteklerini yerine getirmek çok önemlidir. Zor durumlarda pratik çözümler üreterek hem kendilerini hem de başkalarını kurtarabilirler. Ve onlar için en önemli şey zekalarını sergilemektir. Zihinleri dinlenmek bilmez ve sürekli hareket halinde çevresinde insanlarla dolu kişilerdir. Diğer taraftan muzik ve tuzaklarla dolu olduklarını söyleyebiliriz. Çok çabuk yön değiştirebilirler. Yükselen ikizler sevgiye herkesten çok ihtiyaç duyar. Ve biriyle yakınlaştıklarında özgürlüklerinin kısıtlanacağı korkusuna kapılırlar. Aslında son derece paylaşımcı ve cömert insanlardır ve fikir tartışmalarını çok severler. Bulundukları ortamı ateşlendirmeye bayılırlar. Bu kişilerin ruhsal büyüme ihtiyaçları vardır. Ancak ondan sonra çabuk sıkılma yönlerini değiştirebilirler. Karşıt burçları yaylar gibi hayatın anlamını keşfederek iç dünyalarını genişletmeleri gerekmektedir. Ve tabii ki bunları yaparken inançlı olmaları gerekir. Yengeç yükselene sahip kişiler, feminen, duyarlı ve kırılgan kişilerdir. Yengeci ay yönettiği için bu kişilerin gün içerisindeki ruh halleri sürekli değişmektedir. Bu yüzden bu duygularını kontrol etmeleri gerekmektedir. Ve bunu başarabilirlerse inanılmaz duyarlı ve şefkatli kişiler olurlar. Genel anlamda yükselen yengeçler, sevecen ve kabullenici kişilerdir. Fakat kontrolü kaybettiklerinde mutsuz olurlar, ve çabuk negatife düşerler. Sonrasında kendilerine acıma eğilimleri başlar ve içinde bulundukları durumla ilgili hayatı suçlamaya başlarlar ve tabii ki kendilerini yaralı hissederler. Negatif düşünceleri yüzünden maddi güvenlik kaygıları da vardır. Bu yüzden bu kişilerin kıtlık bilinci çok gelişmiştir. Yükselen yengeçler duygularıyla barışıp onları rahatça ifade ettikleri sürece başarıyı yakalayabilirler. Zekalarını ve analiz yeteneklerini kullanabilirlerse, çevresine ışık saçan koruyucu içgüdüleri sayesinde mükemmel bir iyileştirici olurlar. Karşıt burçları oğlaklar gibi öz disiplin duygularını bilinçli yönlendirerek asıl hedeflerini kaybetmeden kendilerine olan saygılarını geliştirerek denge sağlayabilirler. Yükselen aslanlar asil kişilerdir. Liderlik ve yöneticilik yapmak doğalarında vardır. Sanki bu dünyaya kendi bireyselliklerini, egemenliklerini ve güçlerini göstermek için gelmişlerdir. Enerjileri çok yüksek, dışa dönük, gösterişi çok seven insanlardır ve büyük işler peşinde koşacak kadar cesur kişilerdir. Çevresine karşı cömert olmanın yanında insanları eğlendirebilen, sahnede olmaktan keyif alan, aklına koyduğunu yapan, ve bir kere karar verdikten sonra durdurulamayan insanlardır. Yükselen aslanların hafızaları çok güçlüdür ve kendisine yapılan iyiliği asla unutmaz. Ve bunun karşılığında insanlara olan bağlılıkları sınırsızdır. Diğer taraftan onlara zarar veren kişileri görmezden gelebilir, onları hayatından çıkarabilecek kadar da gururlu insanlardır. Yükselen aslanlara ters düşse de övgü alma, beğenilme ve insanların memnun etmektedir uğruna olmadığı biri gibi rol yapabilme özellikleri vardır ve bunun sonunda alkış almadıklarında kibirli ve küstah birine dönüşebilirler. Bu kişilerin yapıcı bir ego ile hareket etmeleri ve karşıt burçları olan kovalar gibi insanların onayını beklemeden kişisel özelliklerini ortaya çıkararak yaratıcı taraflarını kullanabilmelidirler. Yükselen başaklar analizci, belirsiz durumlarda kuşkulu ve eleştirisel kişilerdir. Kimsenin uğraşmak istemediği sıkıcı detaylarla dolu işleri halletme konusunda ustadırlar ve diğer taraftan zihinsel faaliyetlerde uygulamacı ve araştırmacıdırlar. Adaptasyon yeteneği çok gelişmiş, tam bir işkolik insanlardır. Bir olayı ya da durumu tekrar tekrar incelemiş olmasına rağmen hata yapmamak adına geriye dönüp bir daha gözden geçirebilirler. Her şey yerli yerinde olmadığı sürece hiçbir işe başlayamazlar. Titizlik ve düzen düşkünlükleri çok fazladır. Sınırsız bilgi birikimi ve olayları yorumlama uslubu sayesinde iyi bir konuşmacıdırlar. Yükselen başaklar her konunun can alıcı noktasını hemen yakalayabilen, gereksiz bilgiyi elemede yetenekli, Doğal bir eleştirmendir. Akılcı ve mantıksal yaklaşımları vardır, soyut şeylerle ilgilenmezler. Bu kişiler balıklar gibi bir konuda ayrıntıdan çok bütüne bakmayı, karmaşadan korkmadan mantıkları kadar sezgilerine de güvenmeyi öğrenmelidirler. Yükselen teraziler uzlaşma yeteneğine sahip, diplomatik ve adil, zarif özellikle kişilerdir. Ayrıca doğal bir güzellikleri vardır ve sürekli olarak çevresindeki kişilerle uyum sağlamaya çalışırlar. Bu kişiler için paylaşmak çok önemlidir ve yalnız kalmayı hiç sevmezler. Bu gereksinimleri onları birçok kişiyle ilişki içerisinde olmaya zorlar. Buradaki asıl amaç ihtiyaçları olan sevgi ve uyumu sağlayacak, içten yakınlığı bulmaktır ve yalnız kalmamak için kendi arzularından bile vazgeçmeyi göze alabilirler. Yükselen teraziler uyum yaratma özelliklerinden dolayı bencillikten uzak, sürtüşme ve mücadeleden kaçınan insanlardır. Bunun en büyük zorluğu kendileri için direnmeyi öğrenememeleridir. Genellikle barışsever ve iyi davranışlarıyla ihtiyaçlarını karşılamayı isterler savaşmayı bilmedikleri için mücadele gerektiren konulardan kaçmayı tercih ederler. Yükselen teraziler yaratıcı özellikleriyle içlerinde bulunan sevgiyi açığa çıkartabilir, karşıt burçları koçlar gibi kendi istekleri için mücadele edebilen atılgan özellikler benimseyebilirler. Akrep yükselirken doğanlar etkileyici, kuşkulu, kontrollü ve çatışmalara girmeye istekli kişilerdir. Çekicilikleri ve karizmalarıyla insanların başını döndürebilirler. Her burcun olumlu ya da olumsuz tarafları vardır fakat akrepler için siyah ya da beyaz vardır ortası yoktur, bildiklerinden şaşmazlar ve istediklerini eninde sonunda alabilen kişilerdir. Yükselen akreplerin yaşamlarında sahip oldukları dinamik enerji ve güçlerini yapıcı bir şekilde ortaya koymayı öğrenmeleri gerekir. İntikam ateşlerini söndürerek sadece kendileri için değil, başkalarını da geliştirme yeteneğine sahip olduklarını anlamaları gerekir. Bu kişiler çok saf, dertli, ya da derin bir kişi gibi görünebilirler ama hiçbir şeyi hafife almazlar. İnsanları ve olayları ilk bakışta teşhis edebilirler ve edindikleri bu izlenimleri zor değiştirirler. Yükselen akrefler olayları kontrol etmeye odaklanırlar. Bu yüzden bazen yıkıcı olabilirler. Hiçbir şeyi kendi haline bırakamazlar. İnsanları değiştirmek için verdiği çaba kendi değişiminden uzaklaşmak içindir. Bunun yerine bu kişilerin bir hedef belirlemeleri ve bunun üzerine odaklanmaları gerekir. Karşıt burçları boğalar gibi sabırlı ve sakin olmayı öğrenmeli, yaşamın onlara iyi ve güzel şeyleri sunacağına inanç geliştirmeleri gerekmektedir. Yükselen yaylar idealist, bağımsız ve iyimser kişiliktedirler. Dürüstlük onların doğalarında vardır. Yay yükselirken doğanlar aynı zamanda olumlu ve hevesli kişilerdir. Kendilerini felsefi yaklaşımlarla, inanç sahibi doğalarıyla ifade ederler. Uyum sağlama yeteneği dışında değişken ve hayatı deneyimleme peşinde koşan insanlardır. Bu yüzden kısıtlamalara dayanamazlar. Belirli bir yaşam tarzı oluşturma konusunda gönüllü değildirler. Olayların sadece aydınlık taraflarını görmeleri nedeniyle sık sık hayal kırıklığına uğrayabilirler ve bazen doğru sözlü olmak adına patavatsızlaşabilirler. Her zaman samimi ve iyi niyetli insanlardır. Bilinçsizce abartma huyları vardır. Tek hedefler belirlerken gerçekleri de dikkate almayı öğrenmelidirler. Enerjilerini olumlu yönlendirebilirlerse iyi bir öğretmen olabilirler. İnsanları kurtarmak yerine onlara kendilerine yardımcı olmanın yollarını gösterebilirler. Fakat bazen her şeyi bildiklerini zannedip fanatik davranışlar geliştirebilirler. Yükselen yayların karşıt burçları ikizler gibi konuları her yönüyle tarafsız gören özelliklerini benimsemeleri gerekir. Geniş bilgi toplama ve aktarma yeteneklerini kendi inançlarını oluşturarak insanlara sunabilecek hale getirmelidirler. Yükselen oğlaklar inatçı, engeller karşısında azimli, bir o kadar da saygıdeğer ve çalışkan kişilerdir. Oğlak yükselirken doğanlar soğukkanlı ve mesafeli insanlardır. Fakat bütün burçlar içinde sorumluluk duygusu en çok gelişmiş olan kişilerdir. Seçtikleri yolda tedbirli ilerleyen, zirveye ulaşma konusunda acele etmeyen ciddi ve olgun insanlardır. Yükselen oğlaklar acı çekseler de kimse anlamasın diye dikkatlice gizleyebilirler. Çünkü her zaman doğru ve uygun davranmaya çalışırlar. Kendilerini güvensiz davranarak ve kuşku duyarak korumaya çalışırlar. Bu durum çocukluktan gelir ve kısıtlayıcı koşullar, katı ebeveynler, yaşadıkları kayıplar onları soğuk ve katı biri yapar. Kaybetme korkuları o kadar güçlüdür ki İnsanlar onlardan uzaklaşmadan onlar insanlardan uzaklaşırlar. Bu kişiler sevgi anlamında duyarsız ve zor kişilerdir. Temel güvenlik ihtiyacı yüzünden karşısındaki kişileri sürekli deneme ihtiyacı içinde olurlar. Yükselen oğlakları, yengeçler gibi içsel yakınlık kurabilen, geçmişle barışık, duygularını ifade edebilen kişiler olmayı öğrenmeleri gerekir. Yükselen kovalar objektif, bağımsız ve dost canlısı insanlardır. Oldukça açık ama mesafeli kişilerdir. Diğer taraftan buluşçu, spontan ve orijinaldirler. Yaşama karşı kendilerine özgü bir yaklaşım tarzları vardır. Tabii ki bu yaklaşımla diğer insanlardan farklı görünürler. Yükselen kovaların hem kendileri hem de diğer insanlar için özgürlük duyguları çok gelişmiştir son derece yaratıcı özellikleri olan kişilerdir. Diğer insanlar gibi olmak için boyun eğerlerse zaman içerisinde baş kaldırabilir hatta güvenilmez biri bile olabilirler. O zaman bu kişilerin ne yapacağı belli olmaz. Entelektüel oldukları için enerjilerini kontrol altında tutmakta zorlanırlar. Diğer insanlara boyun eğmek yerine yaratıcı özelliklerini kullanarak kendi stillerini oluşturmalı Yeni yöntemlerle insanlara yol göstermekte kullanmalıdırlar. Kovaların sürekli özgürlük ihtiyacı gereksinimi onları farklı deneyimler içerisine çeker. Bu yüzden özgürlüğünü kısıtlayan ve engelleyen her şeyden uzak durmak isterler. Arkadaşlıklar yükselen kovalar için çok önemli olsa da etrafında zeki insanlar olsun isterler. Aksi takdirde soğuk ve uzak davranırlar. Bu kişilerin karşıt burçları aslanlar gibi dikkat çekmekten korkmadan, içinden geldiği gibi kendini ifade edebilen, yeni ve alışılmadık fikirlerini insanların yararına çekinmeden sunmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Duyarlı, esnek ve kolay uyum sağlayan yükselen balıklar, Aynı zamanda idealist ve hülyalı kişilerdir. Balık yükselirken doğan kişilerin sezgileri çok kuvvetlidir. Kolaylıkla etki altında kalabilir. Kuvvetli olan sezgilerine kulak vermeleri gerekmektedir. Fakat kendilerinden vazgeçecek kadar bir bensizlikleri vardır. Kendilerini bir şeye, adama ve yardım etme arzuları çok fazladır. Yükselen balıklar hayatla baş edebilmek için her şeyin iyi yönünü görmeye çalışırlar ve yüksek bir beklentiye girerler. Genel anlamda balıklar değişkendir. Tıpkı farklı yöne yüzen balıklar gibidir. Bu yüzden kararlı davranmakta biraz zorlanabilirler. Hayatta yapmaları gerekeni ancak dolaylı bir şekilde başarabilirler. Bu kişiler dünyanın zorlukları ve mücadeleleriyle uğraşmak için fazla kırılgan yapıda kişilerdir. Yüzleşmek ve karşı koymamak gibi özellikleri vardır ve bu özellikleri zaman içerisinde gerçekleri görmemeye döner. Daha net şeyler elde edebilmek için vizyonlarını kaybetmeden serin kanlı davranmaya gönüllü olmaları gerekmektedir. Eğer hayata gerçekçi bakabilme konusunda kendilerini eğitebilirlerse her anlamda verimli olabilirler. Bu yüzden karşı kurçları başaklar gibi detayları gözden kaçırmadan gerçekçi ve analiz edebilme özelliklerini ortaya çıkarabilmelidirler. Ve aynı zamanda ideallerini ve ilhamlarını gerçek dünyaya pratik yöntemlerle geçirebilmelidirler. Ve diğer taraftan kendi kişiliklerinin sınırlarını belirleyebilmelidirler. Evet yükselen burçlar ikinci bölümün sonuna geldik. Bu video ile ilgili sorularınızı ve önerilerinizi yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilir. Sizlere daha çeşitli içerikler hazırlayabilmemiz için beğeni göndererek destek olabilirsiniz. Ayrıca sonraki eğitimleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.